benim. Benim adım İp. Bunlar da benim aile kuruldular. Tenimizden ve evcil hayvanlarımızdan anlamadıysanız artık mağara insanı değiliz biz. <gülüyor> oh, bir daha yapalım gözümü kırıp